Yağmur ne yapıyorsun gene? Anneciğim oyun oynadım. Oyun oynuyorsun da bu yerdeki oyun hamurları şey kinetik kumları ne Yağmur? Bak. Kim temizleyecek şimdi bunları ya? Hmm. Beraber temizleyeceğiz. E şimdi süpürge getirmem lazım. Tamam. Kim süpürecek? Biz. Biz. Getiriyorum bak süpürgeyi. Tamam mı? Evet. Ama sen hala oyunu oynuyorsun. Anneciğim. Mucakımı tuzaçıyorum. Tamam, ben süpürgeye getiriyorum burayı temizleyeceksin, tamam mı? Tamam, beraber temizleyeceğiz ama değil mi? Bilmiyorum. Sen temizleyeceksin, ben dağıtmadım burayı. Beraber temizleyeceğiz sonuçta. Sonuçta beraber temizleyeceğiz, tamam? Ben süpürgeye getireyim, sen temizle, tamam mı? Tamam. Evet. Dur. Tamam. Yağmur. Evet. Süpürgeye getirdim, bak burada. Sen süpüreceksin tamam mı? Hı. Emin misin? Hı. Al bakalım o zaman. Dur, hı, ters taktım fişi. fişini. Ne olur? Fişini takamadım. Hı. Ayy, çok iyiymiş. Yavaşça çıkarma, çok fazla aşkım. Gece... Ne yüzmüşsün lan? Oyuncak mı kaldı yerde? Oyuncak mı kalmış? Eyvah şimdi süpürge onları yutacak. Nem nem yutmam ben. Hadi süpür bakalım. Süpürgeyi al bakalım. Ah geç süpürge. Ah geç süpürge al. Hayır aşkım? Ben bilmem süpür bakalım hadi. Hmm. Aa ne bileyim paspasnal. Ne paspası? De no. No. No. Hadi onunla da süpür o zaman. Sen süpürmeye devam et. Temizle tamam mı geldiğimde? Tamam. Tamam. Ay çok pis ama. <gülüyor> Arkadaşlar çek pısımı kaldım. Temizliyorum bu buraya falan. Aferin temizleyeceksin tabii. O da senin. Arkadaşlar sunuşta siz konuşmuyordunuz onu daha yada. Artık konuşacaksınız. Tamam konuşacaklar. Hah Temizle temizle. Ha <gülüyor> arkadan oraya uçuyorsun anneciğim. Ha? Ah. Hadi sen de temizlemeye devam et. Tamam.